bağlantısallık nedir? Gelişmişliğimizi ya da az gelişmişliğimizi tekamülümüzü ya da ilişkilerimizin iyiliğini mutluluğumuzu, huzurumuzu belirleyen çok önemli bir faktör arkadaşlar. Bağlantı. Şimdi diyelim biz anne karnındayken bu bedene bağlandık. Bir şekilde dünyaya bağlandık. Ve bağ kurabilmek ile bağımlı olabilmek ayrı şey şimdi eğer bağ kuramıyorsak bir için bağımlılığa ihtiyaç duyuyoruz bir tanesi sağlıklı yani gibi bir ilişki bağı kuruyorsun sevgiyle bir tanesinde sevgiyle bağ kuramadığın için bağımlılık ile bir bağ kuruyorsun Öyleyse bağımlı sevgililik sevgiden kaynaklanmıyor. Ne kadar ters köşe bir şey. Yani bir insan sevdiği için sevdiğini öldüremiyor. Zarar veremiyor. Bağımlı olduğunda sevgilisine ya da sevgili dediği kişiye zarar verebiliyor. Öyleyse... Maddeye, eşyaya, bedene de aynı durum var. Şimdi sen bedene bağlı mısın, bağlantıda mısın bedeninle yoksa bedenine bağımlı mısın? Düşünmeye, hissetmeye bir bağ mı kuruyorsun yoksa bu bağımlılıkların da mı var? Yani diyelim ki hiç zihnini durduramamadan düşünce bağımlılığın mı var? ya da herhangi bir duygunun içine kaybolma bağımlılığın mı var? Kendinden kaçabilmek için herhangi bir işte aşırı iş bağımlılığı. Bakın. Öyleyse çevrenize bir baktığınızda birçok insanın çeşitli bağımlılıklar olduğunu görüyorsunuz. Bu bağımlılıkların sebebi kökeni sağlıklı bağ kuramamak, bağlantıya geçememek. Peki neden dolayı sağlıklı bir bağ kurulamıyor? Hepimiz kendimize soralım. Neden dolayı diyelim ki annemle sağlıklı bir bağım var mı? arkadaşlarımla gittiklerde bir yerlerden kaçmak, sakınmak ya da ötelemek durumunda mıyız? Diyelim ki buraya geldiniz. Burası normalde yabancı bir mekan. Ama hepimiz için öyle. Kimisi şimdi kendini burada bir yabancı hissederek çekinebiliyor. Acaba nereye otursam, ne yapsam, şöyle mi, böyle mi? Bir rahatsızlık hali. Aslında bu mekana gibi görünen rahatsızlık da yine bedenle doğru bağ kurmamaktan kaynaklanıyor. Hayatla doğru bağ kurmadığınızda, bu sefer... Çeşitli bağımlılıklar ürettiniz geçmişte. Ya da alışkanlıklar. Şimdi biraz daha güncelleyelim. Alışkanlık, alıştırma. Hani böyle bir şey e, alışsın da oradan kolay gidip gelsin. Bir otomatizmanın, bir rutinin de orada bir mekanizmasını kurarak. Oysa o alışkanlıklar da aslında bir bağımlılığa dönüşerek zaman içerisinde seni bir rutinin içerisine alıyor. Ve o rutinin içerisinde sen hareket ederken, gezerken bir frekansla karşılaşıyorsun. Onun adı yatay enerji. Tekrar enerjisi. Hayatınızda bir şey tekrarlıyorsanız arkadaşlar yataydasınız. Ne kadar basit kanun değil mi? Hep aynı yoldan gidiyorsan yataydasın her gün sevgiline eşine ailene aynı şekilde bakıyorsan yataydasın her gün aynı yemeği aynı şekilde yiyorsan da yataydasın aynı bilgiyi aynı şekilde yasın geriye kim kaldı ve yatay enerji, negatif enerji olarak sizi aşağıya, korkuya, endişeye, bağımlılıklara çeken bir frekans. Yine çevrenize görüyorsunuz ki mutsuzluklar, isteksizlikler, çeşitli rahatsızlıklar işte bu tekrarlayan enerjilerden kaynaklanıyor. Yani bağımlı bağlardan, hayat ile kurulmuş bağımlı bağlardan kaynaklanıyor. Diyelim şimdi bir annenin bir kızla ilişkisi var. Bu ilişkisi bir bağımlılık üzerine kuruluysa annesiz yaşayamıyor. Annesinden uzağa gidemiyor. Annesinin yemeklerinden başka bir yemeği sevemiyor, beğenemiyor. Ya da en lezzetli şey annesiyle tartışmak, didişmek ve şikayet etmek. Bu da bir Bunların herhangi bir tanesiyle beslenmek bir bakıyorsun ki kişinin gıdası haline gelmiş. Peki neden bir insan böyle bir durumu seçer? Ya da bir ana oğul diyelim. Yani dışarıda kızlarla ne yapıyorsa yapsın en de sonunda annesini dişi biliyor bazı erkekler. İlla anne gibi. gibi olacak. Annem gibi davranacak. Aslında bu bir hayat dişiyle, dişi enerjiyle, ile sağlıklı bağ kuramadığı için bağımlı bir bağ kurma frekansı. Yine bedenimize davranış şeklimiz. Şimdi burada bir sürü detokslar yapan, bedenine arınmalarla sağlık, enerji veren bir sürü dostlarımız var değil mi? O yaptığınız çalışmalarla bedenli bir bağ kurdunuz. Bir baktınız ki a, bedenime ben ne koymuşum, ne ne kadar umursamadım, nasıl davranmışım. Bedeni hatırladın bunları yaparken. Ki buradaki dostlarımızın mekan az yarası, detoks kamplarımıza vardı. Ya da ruhuna aktın. Birçok insan sadece maddeye, dünyaya akarken, birçok kişi hatta ibadetlerinde dahi dünyaya akıyor. Yani bedeni cehennemde yanmasın diye ibadet etmek de dünyaya, bedene, maddeye akmak, ruha akmak başka bir şey. Ruhunu hatırlayıp maneviyatına, içeriye aktığında, içle, Kendinle bağlantı kurabilmek de farklı bir enerji. Ve bu bağ kurulduğunda aslında sen hayatla, dünyayla, ilişkilerinle daha sağlıklı bir bağ kurmaya başlıyorsun. Ne kadar enteresan. Biz madde, beden ve dünyayla sağlıklı bağ kurabilmek için ruhumuzla bağlantıya geçmek durumundayız. Şimdi bunun tam tersi de. Ruhumuza akabilmek, ruhumuzla bağlantıya geçebilmek için de beden ve madde ile iyi bir bağlantıdayız. Sen bedenle iyi dalınıyorsan, aktmiyorsan, onun ihtiyaçlarını görmüyorsan, ruhunu akamıyorsun. Ne kadar ters köşe. Bu sebeple bedene ve maddeye akanlar ruhlarına akamıyorlar. Sadece buraya akıp buraya haps olanlar bağımlı şekilde akanlar akamıyorlar. Ya da ben sadece ruhuma akacağım deyip de, çeşitli aşırılıklara gidenler de hayata ve dünyaya akamıyorlar. İlk söylediğimiz bir cümle vardı. Bağlantısal sanat. Her birimiz bu sanatı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Lüksümüz yok. İstersen bedenle bağlantıya geçme. Hmm. İstersen duygularınla geçme. Hissiz kal. Diyelim ki böyle birisi seçti. Mesela duygularıyla bağlantıya geçmeyenlerin yaşadığı deneyimin adına acı diyoruz. Şimdi geçmişte çok acı yaşayan bir kişi var mı burada? E artık halletti ya da devam ediyor. Çok acılar yaşayan bir arkadaşımız var mı? Var. Gel. Seninle çalıştık ama Yok, seninle çalıştık. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Gel. <gülüyor> Kostüm değiştiriş diyor <çıkıyor> başka şekilde <gülüyor> geleceği. <gülüyor> Ama kız işi biliyor ya. <gülüyor> hani Allah'tan tanıdım bu sefer. <gülüyor> evet. Şimdi geçmişte nasıl bir acı ya da bir rahatsızlık yaşadın? Ee, sağlık sorunu yaşadım 17 yıl mide bulantısı ve hastanede yattım. E, EKT tedavileri gördüm. E, bu benim için çok sıkıntılı bir süreçti. Acı? Acı ölmek istedim. Yani dünyadan gitmek evet. istedim. Şimdi arkadaşlar tabi şimdi cesur arkadaşımız çıktı geldi. Şimdi burada acı yaşamayanımız belki var mı diye sorsam. <gülüyor> Hepinizin yaşadığı bir şey yani. İşte bu acıya ihtiyaç neden var? Neden acıyla bağlantı kuruyoruz? Çünkü hissetmeyi kestiğinde en yoğuna gidiyor. Bakın o kadar güzel bir ilahi sistem çalışıyor ki sen hangi tarafa gidiyorsan tersi geliyor. Şimdi o hissizliğe gidiyor ya, şimdi bu, bu bilgiyi aktarıyorum birçoğu zaman ee, anlaşılmakta böyle biraz daha emek istiyor. Şimdi o ne yaptı? hissizliğe gitti. Aslında bedenini öldürmek istedi. Buradaki haline zarar vermek istedi. Kendini burada hissetmedi. Dünyaya ait hissetmedi. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru, evet. Şimdi bu kadar hissizliğin bu kadar aşırı negatifin aşırı negatife gitmenin karşılığında hayat ona ne veriyor? Aşırı eril, pozitif ve Aşırı his veriyor. O aşırı hisin adı ne? Acı. Şimdi bu acıyı kim çağırmış oluyor? Dostumuz çağırıyor. Dürdane. Dürdane. Şimdi bakın. Öyleyse bağlantı kurma şeklinize göre hayat size bir davranış sunuyor. Madem ki sen herhangi bir alanın aşırısına gidiyorsun, dünyayı yok sayıyorsun bedeninle, maddeyle, hayatla bağlantı kurmaktan kaçınıyorsun. Öyleyse diyor Dürdana, o kadar derin bir hissedeceksin ki bu da dünyayı maddede, bedende olduğunu sana hatırlatacağım diyor. Hatırladın mı? Hatırladım. Yani o vakitlerde işte bazı bu dünyadan gitmek için girişimlerim olmuştu. E, fakat şu anda işte inşallah e, bunun kendim talep edip işte dünyayı sevmem gerektiğini, kendimi sevmem gerektiğini idrak ediyorum şu anda. İnşallah bu şekilde de aydınlanarak devam ederim. ama o süreçler yani e, cehenneme çevirmişim kendi hayatımı. Şimdi Dürdane peki neden geçmişte bunu yaşıyordu? Şimdi şu anda kaldı mı bilmiyorum. Şu anda hiç kaldı mı bu halle ilgili esintiler? Hayır, tamam. yani bulantı olarak değil ama sorguladığım şeyler var, işte kademe kademe onlardan. Evet. Çünkü bu hayatı sevmiyor, beğenmiyor, yargılıyor, hatta bu bedeni de kendine ait hissetmiyordu. Doğru mu o zamanlar için? Doğru, evet. çok doğru. Şimdi bu bedene nasıl ait hissedecek kendini? Beden kendini nasıl hatırlatacak arkadaşlar? Bakın. Şimdi mekanizmayı gördüğümüzde hayatımızın her yerinde bu devam ediyor. Öyleyse bağlantıdan kaçtığınız yer kendini neyle hatırlatıyor? Aşırılıkla hatırlatıyor. Peki öyleyse savaşlar, depremler, afetler aynı mekanizmada geliyor olabilir mi? Evet. Bakın. Yaşadığınız her türlü kazada. Teşekkür ederiz Nurdane. Ben teşekkür ederim. Yakında böyle büyük bir kaza geçiren var mı? Ama geçin. Tamam. Orada hiç gelmeyen birisi gel. Hadi gel. Şimdi tanıdık. Tamam. Şimdi dahavelden hani gördüklerimizle hiç görmediklerimizle çalışalım. Gerçi her birimizi gelecekten de geçmişlerde de tanıyoruz ama hani en azından buradaki arkadaşlar için. Peki öyleyse neden dolayı bir insan hayatına kazaları çekiyor ve çağırıyor? Nasıl bir kaza yaşadın? Bize anlat. Hocam kaza değil de deneyim yaşadım. Mesela üst kat komşumun çocuğu ani bir atak geçirdi. O anda da ben oradaydım. Ee, çocuk böyle düştü, bayıldı gibi nefes alamaz oldu. Ben Aynı deneyimi kendi oğlumda bir yıl önce yaşamıştım. Ee, sonra orada çocuğu parmaklarımı ağzına koydum. Ve banyoya götürüp hemen onu suyun içine soktum. Aynı deneyimde oğlum da yaşamıştık, biraz kendine gelmişti Sonra o şekilde parmaklarım ağzında hastaneye gittik ama ben Hı. acıdan kıvranıyorum. Ee, sonra bu deneyimin içinde ben neden oldum, neden burada bu acıyı, hani bu çocuğu yine hastaneye götürdük ama ben nasıl can havliyle o canı kurtarma peşinde ve sedyeye götürdüğümüzde çocuk böyle kendine geldi ve gözlerini açtı. O zamana kadar e, parmaklarım uyuştu yani şu parmak evet. Burası da izi kaldı. Evet. Şimdi tabi bu kendi başında e, kaza ile ilgili konuşacağız ama şimdi bunu da aktaralım. İsim neydi? Nezahat. Şimdi nezahat ne yapıyor şimdi bir de e, olay okuması olarak yapabileceğiz bunu. Oğlunun kazasını izliyor. Ölümle kalım arasını izliyor. Evet. Çünkü nezahat o sıra şimdi ruhuyla bağlantıyı o kadar kesiyor ki bakın. Şimdi anlattıracağız ona. Belki o da şu anda görecek. O kadar bağlantıyı kesip o kadar kızıyor ki hayatın, ruhunun, gelecek ruhsal planının ne kadar değerli olduğunu oğlunu yaşatmak için yaşadığı acıyla öğreniyor. O sıralar ne yaşıyordu? Bize ifade et. Kendim o sıralar, şu anda pek hatırlayamadım ne yaşadığımı. Yani senin için o sıra. Yaradana, kızgınlık, öfke ya da... E... Çocuğumu çok baskılıyordum. E, yani böyle benim dediğim olsun, onun evet. dediğini istemiyordum. Hani evet. Böyle olacak diyordum. Biraz otoriter, kural evet. koyan taraftan evet. o zaman. Erkek çocuğunu baskılayanlar ruhunu baskılıyor. Kız çocuğunu baskılayanlar da maddesini, dişiliğini baskılıyor. Neden aşırı çocuk, kız çocuğunu kontrol etmek istiyor anneler? Dişiliğini bastırmak için. Bu da bir okuma. Teşekkür Hocam ederiz. Hocam bir şey soracağım. Ee, ben 17 yaşında yaşadığım bir deneyimden dolayı aile içinde bir kayıp oldu. Ee, oradan kilitlendim. Ben takıldım kaldım o olaya. Oradan bir türlü çıkış tamam, bak yapamadım. Değil. O başka da Şimdi buradan gidiyoruz. Tamam. tamam. <gülüyor> İnşallah tamam. en iyi yakın baktığımı. Vaktiyle. Tamam. Şimdi kendi bedeninde... Yani olay kazası yaşamış olan bir arkadaş var mı? 99'da yaşadı. Nasıl? Bir kazası. Trafik kazası. Gel. Yani hayatın nasıl şekillendiğinin mekanizmasını görmek için bu örneklere bakıyoruz. İsim Binnaz Bahadır. Binnaz Bahadır. Şimdi bir cümleyle ne kazası yaşadın? Kendim aracı kullanıyordum, hiç tahmin etmedim bir şekilde minibüs vurdu. Zaten o an şey, hatırlamıyorum, bir gözümü açtım, takla atmışım, cam falan patlamış, kapı içeri girmiş. Ne kadar önce? 10 yıl oldu yani, 10 yıl oldu. geçmiş oldu. Evet, şimdi Bilnaz, bakın, ne ile bağlantıyı kesti, kesmeye çalıştık ki, Trafik kazası oldu. Şimdi o sıra senin için otorite ne ve kimdi? Ben yalnızdım. Yok yani o dönemde senin için annemi, babamı, devlet mi? Ya yani şöyle. O dönemde otoritesi kim ve neyse oraya bir isyan ve bağlantı kesmeyle ilgili bir aşırıya gitme olduğunda ters uç geliyor. Onun için eril diyebilir miyiz o zaman? Ne? Belki. Ne olur? Nedir yani? İşte onun bizim bir boşanma sonrasıydı bu. Hı. Bu da boşanma sonrası eril otoriteye kızgınlık, öfke ve bağ kesme ile ilgili ne hal yaşıyordu? Kızgınlık. Affedememiştim. Yol <gülüyor> olmak. Tat, tat, tat. Yani isyan ölüyordum. ben de deminki arkadaş gibi i̇syan. İsyan. E, Hayattan ölmeyi bile düşündüm planladım ama bir Çocuğum vardı onun için yapmadım evet. Çocuk olmasa kesin gitmiştim evet. <gülüyor> Şimdi bağlantıyı kesmek istemiş mi? İstedim En uca gitmek istemiş mi? İstedim. Şimdi o kadar negatife gidince ne gelmiş? Pozitif bir şey gelmiş Pozitif şeyin adı kaza Kim çağırdı? Binnaz. Ben çağırdım. sizle öğrendim ben çağırmışım. Evet. başla. <gülüyor> teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Şimdi bakın. Kazalarınızı, olaylarınızı, yaşadıklarınızı, her bir tanesini kendinizin çağırdığının bir sistemini burada görüyoruz. Yani Kim ele kaldırsa çağırıyoruz yani buraya. Bu konuda kaza konusunda değişik bir hal, bir durum yaşayan var mı? başında yaşadığı. Gel. Yok sen. Kendinle ilgili mi? Sen yoksun. Yok. Peki. Tamam geçti. Canlı yayın var. İsteyen katılıyor. Evet. Ben bir yıl önce beraber bir seyahatten dönüyorduk. Ee, arabayla ışıkta duramadım, hızımı alamadım yani. Öndeki arabaya çarptım, çok korktum o gün ama eşimin bana dur demesini bekledim. O dur demeyince geçmem gerekiyor gibi düşünüyorum ama öndeki arabaya çarptım. Bu şekilde. Bir zarar olmamış sende ya da bedeninizde? Ee, ya ben o günden sonra sürekli rüyamda. Ya yani bir yıldır araba kullanmıyorum zaten. Rüyalarımda da sürekli aynı şeyi görüyorum. Sürekli duramıyorum. Yani kendimi durduramıyorum. Evet. Yani. Nerede hayat içinde sence aşırıya gidip kendini durduramıyorsun? İşte onu bilmiyorum. Belki aşırı kontrolcüyüm. Yani çok farkında değilim ama. Endişelerini durdurabiliyor musun? Yani işte kısma. Evet. Şimdi bakın. Bir alanda aşırıya gitmek aslında Hayatın bir kuralına, bir otoriteye karşı itiraz etmek. Vardı oradan öyle şeydi. Ne vardı? Ee, Ortam vardı, daha önce o benim patronumdu. Ee, ben iş o kadar ağır geldi ki, çalışmanı yükselişi bırakmak istiyordum. Biraz da ona çok isyan ediyordum yani. Benim otorite figürüm o ya. 17 yıldır birlikte çalışıyoruz, ee, yani çok baskı hissediyorum. ama dedim artık bir şey bırakacağım. O noktaya gelmiştim. O kazadan sonra bu kararı da almıştım. Bırakmadım. Bırakamadım tabii yine. Şimdi bakın patron, otorite. Şimdi diyeceksiniz ki ya fark eder mi? Adam patron yani. Allah'la ne alakası var? Sistem için o andaki otoritenin bir parçası senin patronun. Otorite diye bildiğin kişi, yer, senin o anda ilahi sistemle bir bağlantın. Şimdi oradan aslında ayrılmak istemeyen kendisi, fakat oradaki duruma isyan eden kendisi değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu işin gölgesi diye düşünün. Diğer taraf isim neydi? Sevda. Şimdi diğer tarafta sevdanın aslında asıl kendinden gizlediği başka bir yer. O burada, bu bedende kalmak istemiyor ama dışarıda, o işte, o halde, o durumda kalmak istemiyorum diye kendi bir servis yapıyor. Neden kendinde, bu bedende, bu hayatta kalmak istemiyordu Sevda? Ya güven problemim var. Sanki böyle sırtımı dayayacağım biri yokmuş gibi, kendimi hayatta sanki yapayalnızmışım gibi hissediyorum. Yani, yani bunun neden olduğunu tabii ki bilmiyorum ama öyle yani. Neden olduğunu bilmiyorum diyor. Bir güven sırtımı yaslayacağım bir yer yok diyor. Demek ki nereyle bağlantısı yok? İlahi sistemle bağlantıyı kesenler endişeleniyor. Bugün toplumun çok büyük bir kısmı kaygı sorunu yaşıyor. Kibarcası Endişe. Neden? Çünkü ruhuyla ilahi sistemle bağlantı kurmaktan kaçıyor. Şimdi ruhuyla bağlantı kurmak istemeyen burada mutlu olabilir mi? Bu hayata akabilir mi? Tabii ki o zaman dışarıda bir sürü sorunlar yaşıyor olacak. O sorunlara patronla sorun, işle sorun, iş yeriyle sorun, sağlık sorunu fark etmiyor. Çünkü sevda, peki iyileşme oldu mu sevda o zamanla şu anda yoksa devam ediyor mu? Şöyle bir şey, geçen hafta fark ettim kardeşimle sohbet ederken. Eğer o patronun baskısı olmasaydı ben bugüne kadar gelemezdim, çalışmazdım. Çünkü çalışmamak için hep böyle bir, bir bahane arıyordum. Bahaneler geldiği zaman ama bu sefer çalışmak da istiyorum. Bahanenin arkasına sığındığım için beynimle çelişki yaşıyorum sürekli kendi kendimle. Kendi yani kendimi yiyorum, çalışmam lazım ama çalışmak istemiyorum, yani beni zorlayan bir şeye ihtiyacım var bu da oydu ve ben geçen hafta o patrona teşekkür ettim, hiç hayatıma girmiş dedim, eğer o olmasa gerçekten buralara gelemezdim yani bunu fark ettim geçen hafta. Çok şükür. Şimdi Çok şükür. bunu nasıl ve neden yani ne, nerede fark ettin yani kardeşine de nasıl bir bilgiyle fark ettin? Ee, kardeşim bana şey dedi. Neden sürekli hep baskıcı Burada mı insanlarda? kardeş? Baskıcı insan evet. hayatına çekiyorsun dedi. Bunu hiç düşündün mü dedi. Biz sizi 3 yıldır sürekli dinliyoruz. Hmm. Birlikte konuşup çok çözümleme yapıyoruz. Onun deyimiyle yani fark ettim. Evet. Sen nereden fark ettin de kardeşini böyle güzel bir idrake sürükledin? Ee, biz sizi takip ediyoruz. Hmm. Ee, kitapları falan okuyoruz böyle sohbetler yapıyoruz hani. çok şükür şifalıca kimse kalmayacak herkes <gülüyor> o iyi <kıyım> yaşıyor <gülüyor> hani işsiz kaldık <gülüyor> ne mutlu çok şükür teşekkür Allah razı olsun teşekkür, teşekkür ederiz sağ olun zaten anlamışlar idrak etmişler şimdi kalbiyle bağlantıya geçmiyor ya o zamanlar diyelim ki bu idrakle idraktan önce. Kalbiyle bağlantıya geçmediği için hayata insan güvenemiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki benim bir arkam yok. Arkam boşlukta. Hani böyle zemin yok zannediyorsunuz. Ayağınızın altından çekiliyor. Havada boşlukta yürüyorsunuz zannediyorsun. Burada güvende değilsin zannediyorsun. Bunun sebebi ruh bağlantıya geçememek. Bu bir ikna ile olacak şey değil. Hani Allah var, Yaradan var, işte biz korunuyoruz, şudur budur. Bu böyle bir şey değil bu. Bu ikna ile olacak bir şey değil. Ya geçiyorsun ya geçemiyorsun. Matematik kolay. Ne olacağım diye korkuyorum. Acaba şöyle olur mu? Çocuğum taş değer mi? Para gider mi? Ülke şöyle olur mu? Bilmem ne olur mu? Şimdi bu endişeler varsa bağlantı ya yok ya zayıf. Şimdi şey peki saati hatırlatın bir de. Peki öyleyse bu bağlantıyı nasıl kuvvetlendireceğiz? Nasıl açacağız? Şimdi öncelikle tabii yolcu kitabını okudunuz belki okuyanlarınız vardır ya da okumakta olanlarınız. Bu arada önce hangi kapıları kapatmışız kendimize? Yani kendimizden kendimize giden yolda biz bazı alanları kitlemişiz. Görmeyelim diye, anlamayalım diye, bilmeyelim diye ya da Kendimizden kaçabilmek için, neden kaçıldığını da şöyle söyleyeyim. Bir, Allah'a daha rahat isyan edebilmek için, şikayet edebilmek için, onu yok sayabilmek için insan bunu yapıyor şuur altında. Hani dışarıda sorsak her biriniz diyeceksiniz ki ben Allah'a çok şükür inanıyorum, iman ediyorum, şöyle yapıyorum. Ama biz sana inanmıyoruz. Her biriniz böyle yapın. Kim ne diyorsa desin. Ben sana inanmıyorum. Olayına inanıyorum. Korku var mı? Var. Nasıl o zaman iman bu? Gelecekle ilgili bir kaygın var mı? E varsa nasıl bu iman? Nasıl bir bağlantı? Bağlantı var. Şüphe yok. Bakın. Emin. Kucaklanacağına, her şeyin senin için hayırlı, iyi olacağına eminsin. Neden? Sahibin var kaza mı geldi hayrına hastalık mı geldi faydana çocuğunun başına bir şey mi geldi şifa için anlattıklarımız için hiçbir tane ceza var mı bir tane e, yani Allah'ın aşağı bir zorbalığı var mı her bir tanesi senin hayrına faydana ya da seçtiğin bir yol için bir dengeleme ya da bağlantı gücüne göre sana. Bir ikramda bulunuyor. Peki öyleyse biz bağlantı gücümüzü nasıl arttıralım? Birinci soru. Bunları önce ekelim. Soruları ekelim. Cevapları çıkalım. İki. Bu bağlantı. Bağlantısallık ne? Yeni bir kelime. Şimdi diyelim ki bir şey yaşıyoruz. Öğreniyoruz. Heh diyoruz, bak şu anda biz bunu öğrendik. Peki bu öğrendiğinin diğer alanlarla bağlantısını kurabildin mi? Kuramıyorsan, neden kuramıyorsun? Şimdi diyelim ki bir mesleğiniz var. O mesleği yapıyorsunuz. Peki o mesleği öncelikle çok iyi öğrendiyseniz, o mesleğin içindeki mekanizmaları, Diğer meslek gruplarıyla, Hayatı diğer Bir bağlantı geçiriyor musunuz? Ya da Hayatı anlamak ve Anlamlandırabilmek üzere bir bağlantı Kurabiliyor musunuz? Şimdi burada şimdi bir Bağımlılık ve bağ konusu ile ilgili bir bilgi aldık Şimdi bununla hayatınızdaki Çeşitli konuların arasına bir bağ kurdunuz mu? Kurabildiniz mi? kurabildiğince bağlantı çözülüyor. Bağlantı kuramadığında oralar kenarda kalıyor. Şimdi diyelim ki kişi bedeninde herhangi bir alanı görmezden geliyor. Bir enerji alanını kullanmıyor. Hatta o frekansı diyelim ki bir kadın rahim ya da cinsel enerji bölümünü kullanmıyor ya da bir baskı aldı evet namus önemli bir şey ama namus baskısını aldı ve namus olarak bir cinsel enerjiyi bastırmak zorunda kaldı ya da bir erkek direktman kişi nefesini oraya göndermemeye var. orayı nefessiz bırakıyor Bakın bir kararınız, bir bağlantıyı kesme kararınız bedenle nasıl işliyor? Oraya nefes az gidiyor. Bu sefer nefes gitmediği için kanı oraya az gitmeye başlıyor. Oradaki kasları, oradaki enerji alan ve kanallarını az kullanmaya başlıyor. Aaa miyomu var, kisti var, rahimde şu var, bilmem ne var. Çünkü ne dedik? Sen herhangi bir alanda aşırıya gittiğinde, aşırıya baskı yaptığında o alanla ilgili sana bir mesaj geliyor. Sen diyor bu alanı bağlantıyı kestin. Her bir alan bütünün bir... Her bir sana Allah'ın bir hediyesi. Kullanmadığın, faydalanmadığın yer... Şimdi açlıkta çok enteresan bir durum meydana geliyor. En işe yaramaz organlardan başlıyor vücut yemeye. Yani diyelim ki şimdi yağlarınızı bile bir sırası bir mekanizması var. Yani kilo verirken, kilo alırken mesela, kilo almaya başladığınız bir yerin sırası var. Kimisinin önce kolları mesela kilo alıyor, kimisinin önce üst karnı, kimisinin alt karnı mesela kilo alıyor, kimisinin basen ya da bacakları. Bunun bile sizin duygularınıza bir alakası var. Bağ kurma alanınız alakası var. Sen nereyi çok korumak istiyorsan oraya çok fazla yağ veriyorsun ve ilk orası yağ alıyor. Diyelim ki eğer çok kollarına yağ veriyorsan en çok sevgisizlikten kendini korumaya çalışıyorsun. Onun için bazı kişilerin kolları çok hızlı kül alıyor. Ya da babaya çok öfkeli olanlar biraz basende yoğunlukla veriyor yağ. Ve en eriyor. Kaslarımıza da böyle. Çalışmadığın kas yavaş yavaş eriyor. Bu sadece kaslarda da değil. Organları da böyle. İşte o açlık sırasında da bir bakıyorsun ki vücut çeşitli organları yiyor. En son beyin ve kalbe geliyor. Süre. O sıraya kadar hepsini yiyor. Mesela ke kemik erimesi denilen şey Bedeninizin bazı mineral eksiklerinden dolayı kemiğinizi yemesidir. Onu bir bilgiyle yapıyor. Yani sen belli enerjileri, frekansları, belli mineralleri bedenine almadığında beden onu yiyecek. Bay kemik erimesi var, şu var, bu var. <gülüyor> Hayır sadece en az kullandığın sistemden beden önce ihtiyacı olanını alıyor. Ve sen nereyle bağı az kuruyorsan, şimdi bu bedenden başka yerlere geleceğiz. Sen hangi uzvunla, hangi organınla bağlantıyı az kuruyorsan oraya az kan, az oksijen, hayat enerjisi anlamında beslenemiyor ve o ve zamanla yok oluyor gidiyor. Kimilerinde beyni böyle kimilerinin ruhu böyle yeterip beyninizi çalıştırmadığınızda beyin küçülüyor akıl, zeka bir bakıyorsunuz ki anlayamıyor akılla bağlantıya geçemiyor, olaylar arasındaki bağ kuramıyor Bunun ana sebebi yine dünyaya ve hayata kendini ait hissetmemek arkadaşlar. Bakın. İş dönüyor dolaşıyor yolcu kitabındaki birinci kapıya geliyor. Toprak kapısından emin olun halkın %50'si geçemiyor. Ben bunu tabii çok kibar söylüyorum %50 değil. Yani Biz kibarlaştırıyoruz. Hedef bu. Bak hedef bu diyorum. Çünkü bu dünyadan hani böyle çok büyük çoğunlukların geçiş yapacağını, bu işi bitireceğini yok. Yani o kadar az bir alan enerji hani sizin böyle e, tahmin edeceğiniz rakamlardan çok daha düşük. Ama diğer taraftan kurulan sistem hepimizi davet ediyor. Hiçbirimizi ayırt etmeden geçişe ya da cennet kapılarından misafir etmeye her birimiz davetliyiz. Ama yüzde bir bile orada büyük rakam. Öyle söyleyeyim. Yani her dönemden öyle geçip de hani o geçişi yapabilen tamamlayabilen ki zaten şimdi yolcu kitabını orada okurken görüyorsunuz. O neler varmış neler varmış neler varmış onları bitirmeden geçemiyorsun. O kapıları geçmeden buradan mezun olmak yok. Yani diploman ne? Ben kendimle buluştum. Geçemeyen. İnceldim. Bağlantıya geçtim. Kendiyle bağlantıya geçemeyen, ruhuyla bağlantıya geçemeyen, özüyle buluşamayan bu maddenin sisteminden daha eceye geçemiyor arkadaşlar. Bunu hani yedi kat cennet gibi... Tabi aktarılıyor bu ama işin içinde tabi bir sürü incelikler, biz yol aldıkça, ilerledikçe, fark ettikçe göreceğimiz çeşitli durumlar var. Öyleyse biz kendimizi öncelikle bu dünyaya ait hissetmediğimize bağlantı kurmuyoruz, bağlantıya geçmiyoruz. Buranın değerini bilmediğimize, kendi değerimizi bilmediğimiz için hayatımızdaki çeşitli yaşadıklarımızla bağ kurmuyoruz. Ve bu bağları birbirine buluşturabilmek için aklımı aklın ötesinde de artık idrak ve şuur melekelerini kullanarak bağlantısallığa geçebiliyoruz. İşte bu bağlantısallığa geçtiğimiz anda aslında seni kainat internetine bağlıyor. Artık senin... Bu dünyada diyelim ki bir kelime öğrendiğinde o bir kelimenin bilgisi bir milyon kelime. Daha fazlası. Çünkü neden? O bilgi, o enerji, o baktığın şeyden seni aldığın milyonla çarpılıyor. Çünkü bütün o bağlantılarla tık tık tık hepsine gidiyor. Yani sen ne kadar öğrenirsen öğren, kitaplar okursan oku, bunların her raf raf bir yere koy, bağlantılandırma, hiçbir işe yaramıyor. Sen mantıklı bir adam olursun, kuru saman gibi gidersin. Mantıklı olmakla akıllı olmak aynı şey değil. Akıl, mantığın çok daha ötesinde. Elektriksel sistemi bağlayarak kullan. Çünkü her mantık için seçilen bir temel var. O temele doğru gitmek zorunda. Ama akıl küresel de yapar. Yani o temelleri farklı farklı şekilde değiştirmek de kullanabilir. Tabii ki şimdi mantıklı olmak da çok önemli ve çok kıymetli. Aklın basamaklarından bir tanesi. Mantıksız olmak değil. Birçok kişi için de mantıklı olmaya geçebilmek bir sınav. Yani bir hakkı var. Kişi daha mantıklı olma mantıkla bağ kurma realitesindeyse burası da tabi ki önemli bir alan. Önce bunu da yapacak kişi ama burada takılıp kalan tadalanıyor. Hayatın tadı yok. Tat mantıklı bir şey değil. Akıllı bir şey. Öyleyse bizim beynimiz bu bağlantısallık için çalışıyor ve biz her bir alanla teker teker ne yapıyoruz? Bağ kurabiliyoruz. İşte biz hayatla, yaşadıklarımızla, geçmişten getirdiklerimizle kabul edebildiğimiz ölçüde kucaklayıp bağ kurabiliyorsak bu sefer bu ikilik ruhun ve bedenin, maddenin ve ruhun o ikilik sistemi bizim sağ ve sol beynimizde en <gülüyor> bir başlatıyor. Bir o kurulan dengeyle ortadan bir bağlantı oluyor şimdi tabi eskiler bize bunu resimlerle anlatmışlar yani yaşadıkları hali dillendiremedikleri için mesela Hermes'in asası Sağlık Bakanlığı'nın da bugün simgesidir Aslında bize bunu anlatır yani o iki yılan aşağıdan çıkar hop ikilik burada birer gelir yani Madde'nin ve ruhun bilgisi bilgeliği senin beyninin içerisinden tık diye kainat internetine bağlanırız. İşte o bağlantı bazen ilham, bazen vahiy, sezgiler, bizim ruhsal ve manevi alanda çeşitli şekilde bağlarımızın bağlantı sallığa dönüşmesidir. Şimdi düşünebiliyor musunuz mesela geçmişte evliyalar, peygamberler, hani ne okudu şey biliyorlardı. Yani bakıyorsun şimdi adamların hayatlarına bakıyorsun, yazdıkları kitaplara bakıyorsun. Yani bütün hayatı boyunca sadece adam sanki yazmış. Nerede öğrendin bu kadar bilgiyi ya? Akıl işi mi yani o kadar kitap yazmak? Yani o birçok geçmiş evliyalara, bilgelere bakın. Yani otursanız yani 60-70 yılda yazabilirsiniz şu andaki teknolojiyle. Adam nereden yazıyor, nereden biliyor bu? İşte bağlantısallık açıldığında artık sen bir tane kelimenin içinden, bir tane bilginin, bir tane sihirin, bir kuşun kanadından, bir kelebeğin deseninden kainatın şifrelerini okumak üzere bağlantılar kurarsın. Bu kapı hepimiz için var. Göğün kapısı hepimize açık arkadaşlar. Gizli sakla bir şey de yok. Peki neden yapılamıyor? Neden kapılar kapalı? E kapıyı sen kapat. <gülüyor> Hangi akıllı insan kapısını kapatır? Kim anlamak istemez? Kim öğrenmek istemez? Kim ilerlemek istemez? E korkuyorsun. Yani biraz manevi kapılar açılıp da sana geleceğin titreşimlerin, alemlerin kapısı açıldığında emin olun ki halkın çok büyük bir kısmı kaçacak yer arıyor. Bir kere zaten korkutuldunuz. İn, cin, bilmem ne. Ya cin dediğin bedensiz varlık. Bedensiz varlık her yerde var. E şeytan zaten dışarıda değil, içeride mübarek. Uzağa gitmeye gerek yok. E uzaylı, e zaten hepimiz uzaylıyız. Kainatın içerisinde Allah'ın yarattığı 72 bin alem var. Dışarıda korkacak değil. Sen enerjini düşürürsen düşürürse titreşimlerle yükseltirsen de yüksek titreşimlerle dostluk edersin. Hangi pavyona gidiyorsan orada bulacağın arkadaşla hani camideki ya da işte bu kahvaltı masasındaki arkadaşın farklı olacaktır. Yani hangi frekansa bağlantı kurmak istiyorsun? Tabi ki hepsi var korkarsan korktuklarınla güvenirsen güvenilirlerle bir araya geleceksin. Bakın hepsi bir bağlantı. Hangi alanla sen şimdi bağlantı kurmak istiyorsun? Peki dostlarına bak. Değil mi? Şu anda bir bağlantıların var. Kiminle bağlantı kurdun? Bağlantılarından ne kadar memnunsun? Çok, çok ne kadar şikayet ediyorsun? Ne kadar sevgiyle kucaklıyorsun? ya da şu ana kadarki bağlantılarındaki dostluklarındaki arkadaşlıklarındaki ilişkilerinden ne aldın ne alabildin? Gerçekten aldığının şükünde misin? Şikayetinde misin? Şikayet ettiğinde o bağlantının üzerine yüklediğim frekans. Bunlar hep elektriklerle gidiyor arkadaşlar. An hızıyla, bir kere sana dönme mekanizması var. Bunu kuantum biraz anlatmaya çalışıyor ama bizim tabi ermişlerin anlattığı hakiki kuantuma daha yaklaşamadılar. Yani bizim e, birçok Anadolu'daki ermiş hikayelerini emin olun batı anlayamaz. İnanamaz yani. Gerçekleşen hani gözle belki birçoğumuzun gördüğü, yaşadığı halleri batıya anlatsanız anlayamazlar. Batının da bu arada çok gelişmiş ileri algılamaları, idrakleri var. Batının sistematize etmek gücü de bizde yok. Onun için Batıdan da faydalanacağız. Yani bir Doğu, Uzak Doğu manevi bir sisteme anlatmada yetersiz. İster anlar, ister anlamaz diyor. Doğu için hiç böyle bir şey yok. Öğrenci koşa koşa geliyor, hocam. Atın sırrının bilmem şeyi şöyle midir diyor, iki kilo parası oğlum diyor. Yani ne zenin, ne taonun, ne manevi ermiş sistemlerin illa bir çocuğa, bir talebeye bir şey öğretme zorluğu yok. Gelsin o alsın diyor. Bakın belli bir döneme kadar doğrusu buydu. Onun için Batı ilerledi. 800 yıldır bakın Batı sistematize ettiği her şeyle ne kadar gelişti, ne kadar ilerledi. Çünkü mantığı ekledi, ihtiyaçları ekledi. Ama oradaki eksik olan şey ne? O maneviyatın, maneviyatın ilminin tadı. Onun için Hani Yunus Emre'deydik, birçok dostlarımıza gittik. Diyorum ki bir tane var mı? Ya yani Bu kadar kitap okuyorsunuz dünyadan. Bir tane Yunus Emre'nin sizde uyandırdığı bilgiyi aktaran bir tane ermiş var mı? Yok. Bir tane güldürerek öğreten dünyada bilge var mı? Nasettin Hoca? Yok. Neden? Çünkü işte bu toprakların bereketi bu. Bakın. Ve bu bereket her birimizde var. Her birinizin fiziksel genlerinde dil genleri. Bu kelimeler Yunus Emre yaşıyor. Mevlana yaşıyor. Hacı Bektaş. Her birimizin kullandığı bu içerisinde şu aktarımın içerisinde onlar burada. Ve çok şükür Anadolu coğrafyasında bu alanda biz bir taraftan çok şanslıyız, bir taraftan da sorumluluğumuz çok fazla. Hani her zaman her şeyin iki tarafı var. Bu var, e, o zaman bu sorumluluğunda o kadar e, daha fazla emek vermek gerekiyor. Bunun için belki yaşadığınız hayatın bağlantı kurma zorlukları da o kadar çoktu. Yani bugün, şu gün Türkiye'nin parası belki 20'de bir. Sen 20 misli fazla çalışacaksın yani batıdan. Öyle bak. Böyle anlamak durumundayız. Ama kapıyı açtığınızda da derinlikleriniz o kadar fazla. Bakın. Batının içinde de bir sürü ermişler var. Bir sürü vazifeliler. Oraya göre anlatmak durumunda. Ama bir kere o batının bedeniyle geldiği anda alanı dar. Derinleşemez. Onun için o şeyler bilgi aktarımları uzaylı olması var ancak falanca uzaylı geldi aktardı bilmem ne yaptı Çünkü oradaki bilgi ve enerji neyse toplumun getirdiği boya renk neyse o bağlantıya geçen ermişi medyumu da o renkte aktarmak zorunda onun için her coğrafyaya inen bilgi ve din de farklıdır. Bakın. Yani her bir bölgenin cennet ve cehennem anlayışı da farklıdır. Bu bir üstünlük bilmem ne olsun diye değil. İhtiyaç bizim geldiğimiz coğrafyadaki ihtiyaç biz içeriye önem veririz. İçerik önemli. yani senin içeride yaşayacağın hal durum önemli. Her ne kadar biraz diyeyim ki biz batıdan da bunları şimdi yavaş yavaş alıyoruz. Şimdi son zamanlarda mesela aile dizilimi vesaire çalışmaları değil mi? Şimdi Afrika'nın ve şamanın bir sürü bilgileri geldi ama e sen zaten bunları an içinde gören bir milletsin, bir memleketsin. Sen zaten bütün o ataları, yedi cetti, bilmem neyi zaten içeride birleştirip Çözümleyip şifalandıran bir milletsin. Şimdi biraz ara vereceğiz. 10 dakika mola. Şimdi bağlantısallığın önemli bir ince alanı anlatacağım. Şimdi her bir şehirde böyle bir sırrı açıyoruz aslında. Şimdi bizler burada çok yavaşlatılmış bir mekan içinde hareket ediyoruz. İnce aleme geçtiğimizde ise bağlantı kuracağınız herhangi bir hali, bir durumu sadece bir an düşünmeniz yetiyor. Bu diyelim ki bedeninizde e, epifiziniz yoğun açıldı, oradaki hormonlar, şey işte DMT'ler vesaireler çok yoğun çalışıyor. Orada neyle bağlantı kurayım diye böyle bir şey yok. Şimdi önce inceden buraya doğru gelmek için hangi alanla ilgili bir düşünce, bir imaj olduysa o alana anında bir kanca atılıyor. Bakın. Bu rüyalar içinde geçerli, meditatif çalışmalar içinde çok yoğun ruhsal bağlantılar içinde geçerli. Aynı zamanda beden ötesi için de geçerli bir bilgiyi yukarıdan şimdi görelim ki aşağıda şimdi bunu nasıl uygulanıyor? Şimdi diyelim Sen karabibere baktın Bunu baktın ve Baktığın anda bununla bağlantıya geçtiysen karabiberle ilgili her türlü sistem açılıyor sana Bu karabiber nasıl oluşur? Nasıl ekilir, içinde hangi mineraller topraktan çekilir, nasıl yetişir, çiçeği nasıldır, hangi ayda hangi bilmem ne olur. Bununla ilgili diyelim ki zaman ve mekan içerisinde bir sürü oluşacak kim yedi dünyada bütün karabiber yiyen insanlar tadıyla, şükrüyle bilmem nesiyle olur, biter. Milyonlarca yıl geçer, sen buradan tık şuraya geçmişsindir. Bakın, bu bizim bu fizik beden olmadığındaki bir bağlantı kurma deneyimimiz. Oysa ki dünyada şimdi o kadar yavaşlatılmış bir sistemin içindeyiz ki, yani bir şeyle bağlantı, eski internet bağlantılarını hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dıdıdıdıdı da böyle kaç dakika ba bağlantı şeyi sürer. Ondan <gülüyor> arada bir de kopar. Şimdi oralardan şimdi telefonla bağlantılara geldik. Bu bedenle bağlantı kurma o eskiden daha zayıf. Bunun bir sebebi var. Yani madde, dünya, yavaşlık demek. Ademle Havva'nın birliği yavaşlık demek. Madde, toprak. Bu sebeple biz burada bağlantı kurabilme deneyimini en yavaşlatılmış ve en güvenli şekilde öğreniyoruz. Dünya burası. Bakın. Eğer biz burada bu yavaş ortamın içinde bağ kurabilmeyi, bağlantı kurabilmeyi öğrenebiliyorsak, o çok hızlanıldığı durumda rahat ve konforlu bağlantıya geçebiliyoruz. Diğer türlü ise, burada bunu öğrenemediğinizde, hani zaten oraya geçiş yok ama hani arada geçtiniz geldiniz orada çarpılıyorsunuz. Ağzı burnu iyilendiğinin sebebi bu. Mecnunlar bu yani. Ya da obsesyonların bir kısmı böyle. İşte orada arkadaşlar, bir saniyenin içinde Sayısız bağlantıya geçerek sayısız bağlantıların içerisinde bir sürü yollar ve hatların içine girebilirsiniz. Bedenin içinde ise şu anda diyelim ki benle bağlantıdasın, en fazla bir düşünceyle bağlanırsın, geçmişe gidersin, bilmem ne yaparsın, sağa sola bağlantılarla gider gelebilirsin. Bunu yine bu beden içinde bir yere odaklandığında çok yere gidiyorsan bunun da saçılma. Şimdi burası tambak tersi. Burada toparlamayı öğreniyoruz. Yani odaklayarak bir şeyin içerisine girip derinliğini hissetmeyi öğreniyoruz. Diğer türlü ise buradasın ama çok yerdesin. İşte dünyadaki diğer sır bu sefer sen burada olamadığında kendinde olamayıp kendinle bağlantıya geçemiyorsun. Onun için bizim bu dünyada öğreneceğimiz en önemli ders, kendimizde olma dersi. Kendimizde olabilmek için kendimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi düşün ki yolcu kitabı sadece bunu anlatıyor aslında. Kendinle nasıl buluşursun? Kendinle buluşma yolunda neler yaşarsın? Ve bu yolculuğa ne ile çıkarsın, yanına hangi ekipmanlarla çıkarsın, ne giyeceğiz? Hani bugün hava nasıl ne giyeceğiz? Düşün ki kendinden kendine gideceksin, hangi kıyafetler alalım, hangi malzemeler alalım yanımıza? Ve eğer yeteri kadar doğru çalışmalar yapmadıysan, kendini yetiştirip eğitmediysen, hava çok soğuk oluyor, üşüyorsun, çok sıcak oluyor, terliyorsun. İşte bir çoğunuzun hayat içinde yaşadığı ızdırapların sebebi bu. Nerede ne giyeceksin, ne yapacaksın, hangi kapıyı, hangi anahtar açacaksın? Evet bilgi diyoruz anahtar ama her bilgi her kapıyı açmak için değil. Her bilginin farklı kapısı, her kilidin farklı anahtarı var. İşte burada bilgi devreye giriyor. Onun için öğreniyoruz. Sohbetler yapıyoruz. Muhabbetler yapıyoruz. Bilgi aktarımları yapıyoruz. Birbirimizi hatırlatmalar yapıyoruz. Öğrenmek, hatırlamak çok kıymetli. Bu sebepten dolayı kendinizi bilgiye açın. Oh ne güzel. o zaman, Öyleyse her şeyi öğrenelim mi? Hayır. Bizi kendimize götürecek şeyleri öğreneceğiz. İşimiz bu. Diğerleri bunu hatırlamak için. Öyleyse... Yeryüzüne gelen bütün peygamberler, evliyalar, her bir tanesinin bize hatırlatmaya çalıştığı bilgi bizim kendimize gelmemiz, kendimizde olmamız, kendimizde buluşmamız. Onun için kendini bilen Rabbini bilir diyor. Ne kadar basit bak. Kendini bil, Rabbini bil. E kendini nasıl bileceksin? Kendinle buluşmadan, kendine doğru bir yolculuk yapmadan hatırlamadan, ben cevabının içinde derinleşmeden bunu nasıl bilebiliriz? Öyleyse bilgi bize bizi hatırlatmak için var. Ve biz kendimizle bağlantı kurabildiğimiz ölçüde çevremizle dışımıza bağlantı kurabiliyoruz. Bu nasıl bir şey? ötelediklerin kendini öte gördüğünden kaynaklanıyor. Bir kadın kadınları öteliyorsa dişiliğini öte görüyor. Bir kadın erkeği öteliyorsa ruhunu uzakta görüyor. Bir kadın bir erkek kadını öteliyor Aşağı görüyorsa maddeyi, dünyayı, hayatı küçük ve kibirle görüyor. Ya da babasını öteliyor ve erili uzağa koyuyorsa ruhunu ve maneviyatı öteliyor. Öteye koyduğunuz şeyle bağlantınız zayıf. Bağlantınız zayıf olduğunda uzak koyuyorsunuz. uzak koyduğunuz için diyorsunuz ki ben yeteri kadar bağ kuramıyorum, yeteri kadar sevemiyorum, yeteri kadar halleşemiyorum. Öyleyse sorununuz olan her türlü kişi, enerji alanı, durumla bağlantınız zayıf demek. Ve Bağlantı kuramadığımız her alan içinde kendimize bağlantımız zayıf. Öyleyse biz kendimizi ne kadar uzağa koyarsak kendimize bağlantıyı zayıflatıyoruz. Kendimizi bağlant kendimize bağlantıyı zayıflattığımız oranla da halkla, hayatla, olaylarla bağımız zayıf. O ötekisi oluyor. Şimdi topluma bakın ne kadar öteki var değil mi? Öteki inanışlar, öteki klanlar, öteki köy. Bizim şimdi şöyle söyleyeyim ee, ben Malatya'nın aynı zamanda bir köyündeyim şimdi önce şu var şu ilçe bu ilçe var şu şehir bu şehir var önce bunun böyle kahvanelerde tartışmaları bilmem neleri olur en sonunda gelir ne yapar biliyor musunuz yani köy aynı köy aşağı mahalle yukarı mahalle olur ya tamam hadi hepsini geçtik yani en sonunda mahalle bile aynı oluyor Aşağı mahalle, yukarı mahalle diye ayırma durumuna geliyor. Öncelikle bir tarafımız bu. Neden? Kendini ayırdığın için. Kendini neden ayırıyorsun biliyor musun? Yaradandan ayırıyorsun. Bağlantı kurmaktan kaçtığın için. Yani senden öte bir şey. Onun için bu dünyadaki en önemli dersimiz Yaradan'la ilgili bilgimizi Büyütmek Onun için Allahu Ekber demek Onu büyütmek demek Ama onu büyütmek Hani kafada bilmem ne de gözle büyütmek değil Kendinde olanı Görebilmek demek Sen kendi büyüklüğünü ve yüceliğini Görebilmek demek Çünkü senden öte olmayan bir şey var Ama sen o değilsin Burada tabi Bizim zihnimiz Böyle çalışmıyor Zihnin çalışma prensibinde hani A ya A'dır ya da A B değildir. Hani mantık dedik ya yeterli kalmıyor. Nasıl olur da iki tane doğru olur? Yani hem A hem B 1 olur ya da o uzakta gördüğün şey hem sende olur hem sen o olmazsın. Burada birçok geçmişteki Zorlanıyorlar Çünkü zihin bir yere kadar geliyor Ve oradan sonra devam edemiyor Oradan sonra hal istiyor Hal yaşayan bilgiyle buluşamadığında bilgi gelen hal yaşayamadığında Buluşamıyor Buluşturamıyor Onun için ne diyoruz Bilgi sizi dönüştürecek Ama hal kavuşturacak bu ikisini birleştirmek durumundasınız. Bunun bedendeki hali bir taraftan sağ ve sol beyni birleştirmek. İşte o iki enerjiyi bir etmek. Diğer tarafla aklın her türlü fizibilitesini getirip kalbinin pusulasını açarak kalbinle karar verecek hale gelmek. Peki kalbiyle bağlantıya geçemeyen bir kişi bu kararı nasıl verecek? Kendini duymayan, kendini önemsemeyen, kendini küçük, değersiz gören bir kişi kendi kalbini dinleyebilir mi? Zaten değerli değil ki. Zaten o kadar zayıf, o kadar basit bir şey ki. Bir kişi eğer şunu diyorsa ben kimim ki, ben neyim ki, biz neyiz ki, biz bilmem neyiz ki bil ki orada çok kibir var. Ters köşe. Evet, bir zerreyiz. Ama bir taraftan da onun nurunu taşıyoruz. Birisi değil. Ha, diğer, şu da aynı şekilde. Ben zaten hani yaradanım. Her şeyi ben istediğim gibi yaparım. Bütün yetki bende. Ol deyince zaten her şey olur. E bu da var. Ama sen kimsin? Benim bir hücrem bana böyle dese. Ne derim? Hücrem dese ki ya... Zaten ünal demek, ben demek. Ben olmasam o da olmazdı. Eğer biraz uzarsa keser atarım onu yani. Çok konuştum. Biz de böyleyiz. Bir tarafımız bu. Bir nokta, bir zerre. Diğer tarafımız da onunla birlikte. İşte bu ikisini birleştirebilenler için cennet var. Yükselecek, yükseldikçe eğilip tevazu edecek. Bir taraftan kendini kucaklayabildiğin kadar kucaklanabilirsin ve kucaklayabilirsin alemi dünyayı. Ailem gelsin, kucaklasın, sevsin beni. Sen ne kadar kendini seviyorsun? Sen sana verilen hayatla, bedenle ne kadar bağlantıdasın? Verilenin ne kadar şükründesin? Şükredebiliyor musun ki şimdi o kucaklamaya, kucaklaşmaya sen? O buluşmaya çağrılasın. Her birimiz için aslında her an bu geçerli. Gel diyor. Gel. Davet edilmeyeniniz var mı burada hiç? Her birimize her türlü davet yapılıyor. Kiminize rüyada, kiminize bilgide, kiminize halde. Burada çözemediği bir sıkıntısı, bir derdi olan var mı şu anda? Şu anda mevcut olup. Gel. Bir ablamız. Bak oradan. Hayırlı olsun. İnşallah. İsim ne? Aysel. Aysel Ablam. Nedir durum? Ee, yani ben hiç rüya görmüyorum. Ee, imajinasyon hiç yapamıyorum. Hani herkes bir portakalı düşündüğünde turuncu bir yuvarlak portakalı gözünde canlandırıyor. Ben canlandıramıyorum. Meditasyon yapmaya da çalıştım. Ee, ama bir türlü bunu... Yap, yani yapamıyorum sözcüklerini kullanmayacaktım unutuyorum ama şey çok niyet ettiğim halde şu an bu konuda şifalanmak istiyorum ve çok terlemek aşırı terlemek herkesten daha fazla terlediğini görmek ıslanmak ve sürekli değişmek yaşam kalitesini çok düşürüyor bunu çözmekle ilgiliyim bir süredir evet şimdi çok ter ateş Değil mi? Yani içeride ateş çok. Onun için ateşi o kadar uzağa koymaya çalışıyor. Şimdi görmüyor ama şimdi hissettiği titreşimleri de yeteri kadar içine almıyor. Mesela sen görmemene rağmen bazı şeyler hissediş ve fark ediş yapıyor musun? Yaşıyor musun? Yaşarım. Yani ağlarım kolayca. Hani şu anda ağlarım. Bir yoğunluk var ama bu neden imajlasyon yapamıyorum? Yapma kapasitem olduğundan %100 eminim ama neden yapamadım hiç olmadı yani çözemedim. 60 yaşına geldim henüz e, vaktin az kaldı diyor içindeki bir ses. E, o da çok kuvvetli. Ama neden olmadı? Hmm. Şimdi <gülüyor> o kadar ince o kadar tabii duygu var ki bir şey gösterseler burada kalamayacak. Burada gördüklerim ne ki diyecek? İçeride çünkü ateş çok. Titreşimin gücü görmenin gücünden fazladır. Kendini eksik hissediyor. Oysa ki o eksikliği onun fazlalığı ve gücü. Şimdi hissettiğin bir hali, bir duyguyu, kalbinde yaşadığın bir durumu anlat bize. Yani nasıl bir şey mesela? O manevi meditasyonlarda, durumlarda mesela nasıl kalbin bir şey yaşıyor, ne hissediyor? Yani hepsini mesela atıyorum sırtını kayaya yasladın, su gördün, yukarı mı akıyor, aşağı mı akıyor. Ben suyu da görmüyorum. İçindeki hissediyor şey... musun? Hayır hissetmiyorum ama Heh. şöyle şey zihnimde canlandırıyorum hani şey şematik olarak değil, kesitsel olarak değil, şey olarak hani ne bileyim duygu olarak canlandırıyorum bu bende şunu yaratmıyor ama sonunda söyledi hani sizin şeyinizi de yaşadım e, videodan e, oraya gittim şifacılar etraftaydı duygusunu, hissini yaşamadın. <Gülüyor> e, gönderdiğiniz gibi gittim, adımları attım kim sorarsa. Şey değil, fiziken kendi imajinasyon olarak değil. Senin için baba ne demek? Yani babam e, baba ne demek? Erk demek. Yani eşime çok sahip çıkarım bu konuda. Erktir o. Hani. E, senin baban senin için neydi? Benim babam e, benim yönlendirmem gereken kişiydi. Yani ben babamı e, ablamı görsün diye işlerine gider yönlendirirdim. Baba bak bu bu bilgiler var akşam bu bilgiler ışığında şöyle şöyle düşünürsen herkes rahat eder diye yani görürdü gözümce gözüm böyle yapardım ama babam benim için yönlendirmem gereken bir yetişkindi yani. Pasif. Pasif diyebilirim ama çok duygusal olduğunu da görürdüm Şimdi dışarı vuramadı. Valla ben onların babası annesiydim bence. Yani biraz öyleydi bence. Şimdi senin için otorite ve asıl eril anne mi? Değil, benim bence. <gülüyor> <gülüyor> sen büyüyene kadar kimdi? Yani evdeki babam ata erkeldi evet. elimiz, evet. evet. Peki, sen hem annene hem babana babalık yaptın ve... Yani biraz öyle gibi. Evet. Evet. Yani biraz öyle gibi demek bu bir şey ama hani e, üzülürdüm yani görürdüm onların yani duygusunu gösteremeyişi içime girerdi yansırdı ama bir yandan da çocuktum tabii hani ben bunların yükünü yaşadım hani e, çocuklukta çok e, korkan bir çocuk oldum e, e, yani bu korkuların her birini çok yoğun yaşadım bedenimde hatta şöyle Mesela hiç bilmem, bütün bunları yaparım, ederim diye söylüyorum ama e, bankaya girdim, ilk iş hayatıma başladığımda bir yıl sonra gözlerim görmüyor diye psikiyatrist aradı arkadaşlarım bana. Neden? Çünkü bakıyorum, görüyorum ama algılamıyorum. Koca kalamozaların, yani bütün rakamlar birbirine karışıyor. Giyineceğim renkleri seçemiyorum. Böyle bir... Yani gören körlük yaşadım. Ağır ilaçlarla işinden asla ayrılmayacaksın şeyiyle orada sebat ettim. Hiç kimse bunu bilmedi. Ne kardeşlerim ne annem ne babam benden başka ne de arkadaşlarımdan başka kimse bilmedi. Hani bunlar da bir travmaydı ama o travma ya nasıl geldiğimi bilemedim ben. Hani böyle bir şey. Bu iman, iman, imajına olamamak, yapamamak konusu bunlarla mı buradan mı geliyor, onu da ayırdığına varabilmiş değil Artık zekam yetmiyor hani bunları <gülüyor> anlamaya. Peki neyi sence görmezden gelmiş olabilirsin? Yani sana sunulan ya da hangi tatları, hangi lezzetlere sırtını arkana dönmüş ya da gözünü kapatmış olabilirsin? Yani babamın duygularını görmek isterdim, annemin duygularını görmek iste gösterdiklerini görmek isterdim daha doğrusu. Herhalde o yani, yani bir, bir sürüklenmek, yani bir sürüklenmek diyebilirim bu yaşına kadar. Fazla sürüklenmiş olmak. <gülüyor> Tam talebini dillendir öyleyse. Rüya ee, görmek istiyorum. İstiyorum demek olmamada rüya görmeyi seçiyorum, e, imajine yapabilmeyi herkes gibi mi diyeyim kendim gibi istediğim şekilde e, seçiyorum e, ve gösterilenleri seyretmeye kendine izin veriyor musun? E, verdim demeliyim de, verdim. Yargıdan <gülüyor> uzak yani ne olursa olumlu ya da olumsuz diye ayırmadan taraf olmadan seyretmeye, görmeye izin veriyor musun kendine? Verdim. Hmm. Bilmeden de olsa verdim ee, demeyi seçiyorum. Dikkat et bak. Gösterilenler acıtabilir bazen. Eee... Evet, onu bir şey diyemedim. Yani gösteren acıtsın belki de. Hani görülen acıtsın belki de. Görünmerek, görmemek iyi bir şey değildir aslında sanki. Gerçeği yargılamadan kabule geçebilecek misin? Evet, hocam buna bir şey diyemedim. Şimdi... Peki burada birçoğumuz gelen enerjiyi almanızı ve hissetmenize rağmen almamız almaya ne kadar da korkuyor. Açmaya ne kadar da korkuyor. Bağlantıya geçmeye korkan parçamız ne dedik? Korkuyoruz. Biz eğer yeryüzünde ve dünya kendi kalbimiz ve kendi gönlümüzle bağ kuramıyorsak, oradan ışıkla beslenemiyorsak ve beslenmeyi kabul etmiyorsak işte kabir azabı denilen şey orada gerçekleşiyor. Bu bedenin bir hakkı var ve bu beden sevilmek istiyor. Bu bedeni sevmemesinin sebebi İçeride kendisine ama perde arkasında yaradanı duyduğu öfke dışarıda kapalı bunlar. Ama buradaki kapak öfke. Öfke duyduğunda öfkenin dumanı yaradanla arana sis olur. Sisin duvar olur. Onun için her birimiz sadece Ondan geleni almakla mükellefiz burada. Ve bu kapı dışarıdan hiçbir... Ha, i̇nanın bilmiyorum. Çocuk Bu dünyada olmayan niye öfkelisin. Onu da bilmiyorum. Çocuk değilim artık. Her şeyi Annen affettim. babanın zayıf olması senin bir öfken mi? Ya mantıksız buldum ama anlıyorum onları artık. Yani artık affettiğimi evet. söylüyorum, düşünüyorum yani. Affetmek demek zaten kibir. Zaten Hı. helalleşememek demek. <gülüyor> Onlar hatalıydı, kötüydü. Allah bana bunları verdi. Ben de onları bağışlıyorum. Sen tanrı mısın ki affedeceksin? Evet, doğru. Sen kim, kim affediyorsun anneni babana? Doğru. Görevlerini yapıyor herkes. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bize bu tarafı gösterdiğin için. Allah razı olsun. Her birimiz bağlantımızı Kurarız, kurmayız Kalbimizi açarız, açmayız Yukarının Sistemin hiç kılı kıpırdamaz Yani şöyle bir şey yok Ünal gelsin kurtulsun Kendi için Her biriniz sadece kendiniz için iyileşebilir ve dönüşebilirsiniz Senin trilyonlarca hücrem var bu trilyonlarca hücre senin için çalışır. Fakat şurada yarım saat içinde kaç milyon tanesi öldü, kaç tanesi doğdu. Biz bu kadar özel ve kıymetli olmamıza rağmen ne dedik? Aynı zamanda bir zerreyiz. Sen gelirsen kapı açık. Sen gelmiyorsun. Eyvallah. Vaktiyle görüşürüz diyor. Vaktiyle buluşacağız da olsa. Yani her birimiz aslında şu ya da bu şekilde onunla buluşacağız ve dönüşümüz ona olacak. Peki öyleyse zaten oraya döneceksek ne yaparsak yapalım. İstediğimiz kadar kendimizden kaçalım, bağlantı kurmayalım. Geçmişimize, geleceğimize ya da hayatımıza öfke hissedelim, öfke duyalım. Bunu kime yaparız o zaman? Nasıl ki çimdiklediğimiz zaman sadece kendi canımız acıyorsa sadece kendimize yaparız. Yani zaman senin için değerli ve sana verilen bir süre. 60 yıl, 80 yıl, 100 yıl yaşarsın. Diğer taraftan burada... Kapın çalındığında açmıyorsam, açmadığımızda keybimizin çalınıyor anbean. An. Şu anda da çalınıyor evimizin. İçeriden içeriye diyor, bağlantıya var mısın? Ruhunu atmaya var mısın? Kendinle bir olmaya, birleşmeye, buluşmaya var mısın? Şimdi bizim geçen sefer çalışmada bir arkadaşımız vardı ben yapamıyorum ben yapamıyorum diyordu kız yapamadı e zaten bunu dillendiriyorsun yapmamak için e tamam da diyor yapamıyorum ne diyeyim yani daha o dillendirdiğin an senin yapamama enerjin, halin kainata yansıdı. Ben bu alanla bağlantı kurmak istemiyorum. Hissedemiyorum. Yapamıyorum. Neden? E şu anda bu devam ediyor bu. Yani ifade ve dilin içinde dahi sen gören olayım, yapan olayım, bildirilen olayım, hisseden olayım şu ana kadar henüz hissettirilmedi ama hissetmeye ben yapamıyorum edemiyorum diyenler yapmak istemeyenler ne kadar yanlış değil mi? oysa ki hani kapı hepimize açık ama diğer taraftan anahtarı sende ve içeriden açıyorsun. Kainatın o kadar güzel bir sistem var ki arkadaşlar. Bu sistemin içerisinde bizden çok daha gelişmiş, çok daha ileri tekamüller dahi bizim hayatımız için herhangi bir müdahale yapamıyorlar. Teklif kapacık. Bir de elle fener tutuyorlar ki yeryüzüne gelen peygamber ve evliyalar da aynı şekilde. O feneri ya sen takip eder gidersin, açarsın ya da açamadığında belli bir alan içerisinde kalırsın. Buna rağmen şöyle bir şey de var. Diyelim ki o anda bunu yapmadı ya birazdan geri geliyor. Var mısın? Yani şöyle yok. Aa yapmadı bu iş bitti. Hayır. Devam ediyor süreç. Sen ne zaman uyanırsan. Ne zaman o bağlantıyı kurarsan. Sadece şu var. Bağlantı kurduğundaki tadı bilmiyorsun. Yani kendi varlığından sana akacak olan tat ve lezzetin ne olduğunu bilmiyorsun. Burada bir sürü böyle tatlar yaşayanlar var ama. Her birimiz için bir ötesinin de bildiğimiz yok. Yani acaba bir ötesi iki misli mi? Milyon misli mi onu da bilmiyoruz. Ama yaşadığınız tatlar ve lezzetler var her birinizin bir sürü. Diğer taraftan o bağlantı biraz daha açıldığında biraz daha açıldığında ciğer yetmiyor. Biraz daha açıldığında dünya, kainat yetmiyor. Biraz daha açıldığında her şeyi içine alıyorsun bir nokta gibi. Onun için yere, göğe, alemlere sığmayan kalbine sığıyor. O kalbin nasıl bir şeyse. Kapattığında da karanlık bir nokta. Ve biz bütün enerji sistemlerimizi kullansak da kalbi kullanmadığımızda hiçbir tanesi doğru fonksiyonla iş yapamıyor mesela çakra sistemleri vardır yedi tane bu yedi tane merkezimizi diyelim ki her bir tanesinin çok özel fonksiyonları vardır şey i̇şte diyelim ki epifiz mesela bir orkestra şefi gibi bütün hormonlarımızı idare eder ruhsal bağlantılarımızı sağlar fakat kalp çalışmıyorsa ruhsal bağlantın olsa ne olacak ya yani internetin var ama neye bağlanacağını bilmiyorsun onun için arama listelerinde birincilik kök bu Neden rengi kırmızı? Hayat, dünya, köklenmek, bağ kurmak. Ama diğer taraftan kalbin içerisine bir kişi gidiyorsa, oradan bağ kuruyorsa işte burada bir sonsuz bilgi ve bağlantılandırma vardır örneğin Hz. Muhammed miraçtan nereye gitti Allah. ya da vahilerde nereye gidiliyor, nereden geliyor bu bilgi Allah ya da çeşitli ilhamlarını size nereden geliyor birçok o evliyalar o büyük eserleri nereden aldılar da yazdılar Dışarıdan mı geliyor sizce bunlar? İşte, bir taraftan her bir tanesinin özü sende olduğu için senden sana gelir. Şu anda sana anlatılan ve aktarılanlar da aslında yine sende olduğu için sana duyurulur. Ve sen sadece sende olanı içeriye alabiliyorsun. Sende olmayan sana giremiyor. İçten gelmeyen içe giremiyor. Böyle kalbini güzel açmış ve kalbindeki tadı ve lezzeti anlatmak, aktarmak isteyen dostumuz var mı? Yana gelmişiz. Buradan çekiyor mu Sen gel bizim, bizim. Evet, nedir haller? Hocam açtım, değiştirmeye dönüşmeye açtım. Şükürler olsun. Her an, her ay, her hafta farklı farklı haller, farklı farklı yol açılımları görüyorum ve yaşıyorum. Şükürler olsun Rabbime. Yani benim aklımın bile gelmezdi ben bu yola gireceğim. Böyle kendimi dönüşeceğim, dönüştüreceğim, kendime geleceğim, kendimi seveceğim. Ki ben, yani heyecanlıyım kusura bakmayın. Ne anne babadan değersizlik görmüş, eşten değersizlik görmüş. Yani babamdan sen kimsin, sen yapamazsın aynı laflar birer birer evladıktan sonra eşim. Sen kimsin? Sen nesin? Aynı lafları sonra dedim ki niye yaşıyorum ki ben bunu? Niye yani? Allah beni bu dünyaya boşuna mı getirdi? Ben bu kadar değersiz miyim? Yani kardeşim benden daha değerli de ben ondan daha mı az değersizim? Hani Allah'ın gözünde o eş o insansa ben de insanım. O erkek doğdu ben kız doğdum diye ben niye istemedim ki? Yani sonra dedim ki e, eşime de aynı şekilde oldu. E sen kadınsın sen ne anlarsın ki sen kimsin ki? E daha sonra dedim ya bir durun niye bu kadar geliyorsunuz benim üstüme? Ben de varım, ben de bir insanım. Beni bu kadar dedim yok görmenize gerek yok, ben varım. Sonra, daha sonra iki tane çocuğum oldu. Onlar da baktım aynı babaları gibi. Anne ya sen ne anlarsın? Hı? Sonra dedim ki yok bu böyle olmaz, bu gidişat böyle olmamalı. Sonra dedim yani benim kendimi bulmam lazım, benim görünmem lazım, görünür olmam lazım. Yıllardır migren ağrısı, migren acısı yaşıyorum. Hani eşim de diyor ki söyle söyle her bugün neren ağrıyor artık bir yerlerin ağrımasına, bu kadar acı çekmeye çocukluğumdan beri kolumu kırarım, bacağımı burkarım bir yerlerinde hep bir şeyler olur, hep kendime zarar vermişim hiç kimseye hayır diyemem, diyemem bugüne kadar hayır, olmaz, söyleyemezsiniz, bunu böyle diyemezsiniz Şimdi diyor ki, ne oluyor sana, sana diyor bir haller oluyor bu haller diyor, hayırdır sana diyor, ne oluyor dedim ki ben ben de yeni yeni ve babam beni evlendiğimden beri aramazdı. Ay beri Şimdi ben aramasam da neredesin? Niye aramadın? Ne oluyor? Demek ki dedim alabiliyormuşum. Bilinebiliyormuşum, görülebiliyormuşum. Hani şu an çözemedim. migren rahatsızlığım. Sizi dinliyorum. Neyi bırakamıyorsun diyorsunuz? Nerede mükemmeliyetçi bir davranıyorsun? Ama bulamıyorum onun. Onun bir çaresini. Geçmişte böyle yaptığım için kendini suçluyor olabilir misin? Suçluyorum evet. Suçluyorum. Bırakacağı bu. Niye diyorum? Niye ses çıkaramadın? Niye bu kadar ezilmeye göz yumdun? Evet. Böyle bir videomuz var biliyorsunuz. Baş ağrılarınızdan kurtulmak için suçlamayı bırakın. Şimdi kendini suçlu hissediyor ya. Şimdi şeytan bu sefer başka bir tarafa geçiyor. Şimdi çok şey halletti. Ama diğer taraftan Peki şimdi buraya geldiğinde geçmişte niye böyle yaptın diye kendisini cezalandırmaya çalışıyor. O cezanın bedendeki hali migrende şu ana kadar. Evet. Bırakmak ister misin onu? Bırakmak istiyorum. O kadar çok istiyorum ki. Öyleyse geçmişi kucaklayacak. İsmi neydi? Meral. Meral diyecek ki: "Ben bugün çok şükür buraya geldim. Ama onları yaşadığım için bugün buradayım. Onlar yok." Meral şu anda burada değil ki. Şimdi geçmişte yaşadığın deneyim seni buraya getiriyor. Eğer o deneyim yoksa, o acı yoksa, o hor görülme, o küçük görülme, o aşağı görülme yoksa Meral nasıl bugün ben varım ve siz beni artık görün. Ve ben çünkü kendimi görüyorum diyebilsin. Değil mi? Evet. Evet çok teşekkürler. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. Hayır, Allah razı olsun. Sağolsun. Evet. Çok sağolsun. Şimdi öyleyse hem kalbimizle birçok şeyi başarabiliriz, iyileştirebiliriz, yenileyebiliriz ama diğer taraftan bazen arkada kuyruk kalıyor. Hani böyle şeyde, Yüzüklerin Efendisi'nde böyle bir şey var, Gandalf böyle o ejderhayı öldürüyor da giderken böyle kuyruğunu takıyor ya, o ejderhanın son kuyruğu. Ben yaptım, başardım, oldum. Tık diye geliyor. Hadi bak kendini suçlayın. Geçmişte niye bunları yaptın? Bu şekilde suçlamayla, geçmişle bağlantı kurmak yine olumsuz bir bağlantıdır. Öyleyse yeni ile ve yeni güzelliklerle bağ kurabilmek için bizlerin geçmişin Helalleşmesiyle Kucaklaşmasıyla geçmişi kapatmamız Gerekiyor Şimdi Meral Geçmişte bir sürü deneyim yaşamış O geçmiş ona Kendine ne kadar az değer verdiğini Göstermiş Şimdi onları yaşamasa Ne kadar az değer Verdiğini görmeyecekti Şimdi her biriniz kendinize şöyle baksın Evet bugün şimdi bir haldesin farkındalıktasın peki bu farkındalığı geçmişte yaşadığın bilimler oluşturmadı mı yani o geçmişteki halinde mi kalmak isterdin yoksa bugün şimdi kazancını buraya mı gelmek isterdi e, seni bu kadar kazanç buraya getirdiyse bu ilişkiler bu durumlar bu öğretiler bu duruma getirdiyse ona teşekkür edeceksin kızacak mısın işte yapacağımız aslında geçmişimizi böyle kucaklamak. Eğer şimdi diğer bugün kapanış bilgisi. Diyelim ki şimdi Meral geçmişten bu bilgiyi alamadı. Ya da Aysel kendini göremedi. Orada geçmişin içindeki Alman gereken bilgiyi alamadığında geçmişin kapısı kapanmıyor. Bu sefer aynı durumla bağlantı devam ettiği için o frekansa bağlantı devam ettiği için o olayları tekrar ve tekrar yaşamak durumunda kalıyorsun. Şimdi bu hepimizi, İlgilendiren bir konu. Bunun dışında olanımız yok. Çünkü bir kere de tık diye yaşayıp da al, alıp geçtiğimiz dünyada çok nadir yani. Görüyoruz, anlıyoruz bir daha. Görüyoruz, anlıyoruz, birazını anlıyoruz. E belki birçok dostlarınız, arkadaşlıklarınız oldu. Her arkadaşlığınızdan bir şey aldınız. Her gün, her olaydan bir şey aldınız. Yani hepsini bir günde diye giyip almadık. İşte o alabilme kapasiteniz size bu sefer yeni bir kapı açıyor. Madem ki aldın diyor, aldığını bırakabilirsin. Alamadığını bırakamıyorsun. İşte bu da bırakabilmenin sırrı. Hani bazıları şunu soruyor bana. Biz şunu nasıl bırakacağız? Almamız. Ya olur mu hayatımda? Hayır almamışsın. Bilgisini almamışsın. İçeriye almamışsın. Misafir kapıda bekliyor. Ne zaman girecekti? Daha misafir içeri girmedi ki bir içeri al. Otur. Çayını kahveni ikram et. Ondan sonra o misafiri göndeririz. Öyleyse alabilmek ne kadar değerli ve kıymetli bir şey. Yani almak madde. Almak kadın. Şimdi erkekler için almak dişi, kadın, beden. Ama kadınlar için aynı zamanda bir de kadınlık. kadın iki misli. Bitmiş bu zaman. Tamam. Şimdi öyleyse şöyle tamamlayalım bu enerjiyi. Yaşadıklarınızın içine bir daha bakın. Onların içinde alamadığımız ne var? Hayat bize sunmuş. Bakın hayat teklif eder. Sen eğer o içindekini aldıysan bırakıyorsun. Şimdi nefes almadım. Bırak. Almadım ki. Onun için bazılarınız Bırak deyince şunu söylüyor. Neyi bırakacağım ya? Soruyorlar neyi bırakacağım? Alırsan bırakırsın. Gel önce bir al. Ha, bunu alamadığında ne oluyor? İşin derdi, külfeti dedikodusu alıp. Bu sefer onu alıp bırakıyorsun. Dedikodu yapmak bu yüzden. Dedikodu ihtiyacının sebebi. Oysa ki Hayat güzel şeyler teklif ediyor. Gel diyor. Sana neşe vereyim, sevinç vereyim, güzellik vereyim, tatlar vereyim. Hayatın cennet olsun. Bu hayatını cennet et. Nasıl edeceğiz? Al, ver, alışverişte ol. Sevgiyle, engelleri kaldırarak, birbirini kucaklayarak, gerçekten karşındakini senin bir parçan olduğunu görerek, Yargısızca. Her birimiz burada insanlık alemiyiz. İnsan kardeşlerimizle buradayız. Birbirinizden öte değilsiniz. Tabi ki alanınızı koruyacaksınız. Alanınızı korumadığınız için öteliyorsunuz. Alanım yok, yaklaşır korkuyorum. Ya alanını bil ne kadar yaklaşacak bileceksin. Alanın yoksa kaçarsın. Hem bireyseliz bu sebeple hem de bütünüz. Şimdi bugün saat 6'da e, şeydeyiz m, Metropol AVM'deyiz. Orada yine böyle bir bunun üzerine böyle bir tamamlayıcı söyleşi yapma niyetim var. Kısmetse olur ki zamanınız vaktiniz olursa. Kitap orada yapacağım. Burada imza yok. E, ondan sonra da bir e, 2023'e kadar canlı yayın yok. Biraz yurt dışında olacağım. Oralardan selam, sevgi yollarım size. Pazartesiden sonra böyle biraz daha farklı hallere geçeceğiz. Ama bol bol bak her gün 2-3 tane çalışma yaptık. Bugün e, arada böyle bir radyo yayınına gideceğiz. Ondan sonra oraya gideceğiz. Böyle e, görevlerimizi de yapalım. Değil mi? Dünyada da her birimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Kendimize karşı da sorumluyuz. Bunu hatırlayacağız bakın. Bu dünyada her birinizin önce kendi hayatına ve kendine sorumluluğu var, ondan sonra birbirimize sorumluyuz, bildiğimizi birbirimize aktaracağız, çok olanımızı paylaşacağız, bakın, zenginin fakire karşı sorumluluğu var, hangi alanda bir çokluğunuz varsa, yetenekleriniz varsa onları kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve onları az olanlara doğru alışveriş yasasının icabıyla yapmak durumundasınız. Onun için kim alışverişin önünde, bu bağlantının önünde engel, o engel hayat tarafından kaldırılır, yenilebilir, dümdüz edilir. Bu sebeple bakın dünyanın çeşitli yerlerine kim nerede yataya geçiyor, orada depremlerle, afetlerle. Ya da kendi hayatınızdaki kazalarla harekete geçin, kendinize kendiniz olmaya doğru, kendinize doğru yola çıkın. İnşallah yolcu kitabı da her birimize bu alanda güzel bir rehberlik yapacak. Okuduktan sonra da bunlarla ilgili güzel paylaşımlar yapın. Ola ki imkanı olanlar alamayacak durumda olan kişilere birer tane hediye alsın, versin ve ondan sonra onlardaki değişim ve dönüşümleri de kendilerine dua ve şükürle de kabul etsinler yeni güzelliklerde yeni tatlarda buluşacağız bir de bizim bugün doğum günü çocuğumuz varmış ee, bir kelam var. Evet bir de kelam bilginliği çalışmamız var Ocak ayında Tabii şöyle e, doğum günü pastası mesela bizim e, diyelim ki en son inziva kampına katılanlar var evet, evet, evet. yaşadığı Hocam o kadar muazzam tatlar aldım ki yani bakış açılarım değişti, kendi içime dönerek kendi sesimi duyan oldum. Evet. Yani dışarıdakileri duyup kendimi duymamışım, inziva kampında onunla buluştum. Şükürler. Buradaki dostlarımız, arkadaşlarımız da bu çalışmaya katılıyorlar. Kısmetse Ocak sonundan itibaren bunun ikincisi, hani diyeceksiniz ki bir üstüne var ama var yani hayat. Nasıl? Nasıl? İnziva kapı ilkine katılmıyor musunuz? Yok. Ilki var, birincisine, birincisine katılamıyor. Kelam bilginliğinde de ocak başında buluşuyoruz. Şimdi doğum günü çocuğunu çağıralım. Şimdi doğum günleri niye kutlanıyor onu da söyleyeyim. Ee, doğum günlerinde aslında o dönemde tabii o doğumun enerjisi gelir. Ve bir şekilde o anne kısımdaki döngünün bazı frekansları gelir. Onun için doğum günlerini kutladığınızda aslında kişinin o enerji hallerinde yeniye başlayabilmesi için eskiyi kabul etmek üzere bir seremoni düzenlenir. Aslında biz yeni geleni değil bıraktığımızı kucaklayarak doğabiliriz. Onun için doğum gününde yeni yıla değil geçirdiği geçtiği yıldaki kazançlarını alabilmesine odaklanmalıdır. Sevgili Şebnem nerede? Gel buraya. Şimdi örnek bir doğum günü yapacağım burada. Her birimizin doğum günü kutlaması kutlu olsun diye. Şimdi Şebnem, Bu bir yılda, geçen yıldan bu yıla Ne aldın? Ne ile helalleştin? Neyi alabildiğince neyi bıraktın? Konya ziyaretinde aslında duyuruldu ve dün biraz hissetmeye başlıyorum kalbinin sesini duymak kalbinin perdeleri açılıyorken Aslında bugüne kadar olan kirli bırakıyor olmak onun başlangıcı hocam şimdi bunu bıraktıysak yerin ile hadi gel bir taleple şu mumu üfleyelim birimiz Şebnem'le birlikte yeniden güzele ve güzelliğe doğalım.